Yani boşuna değil. Boşuna değil. Boşuna değil. <gülüyor> bahane <gülüyor> bulundu. Bahane <gülüyor> Su içsem Herkes yarıyor. için değil ama söyleyeyim. Herkes tamam. için değil. Genetik mi su içsem yarıyor? Beslenme <gülüyor> alışkanlığı mı su içsem yarıyor? Hangisi Mikrobiota yaşam mı? biçimi mi? Bakteriler. Evet. Yine evet. geldik. Aynen Bakteriler. öyle. Şimdi şöyle bir çalışma yapılmış. Yani bu su içsem <gülüyor> yarıyor olayı araştırılırken birçok <gülüyor> hayvan çalışması yapılmış. Örneğin e, bakterilerin, <gülüyor> pardon, e, obez fareler var. Çok obez görseniz böyle çok büyük iri falan. Hmm. bunların dışkısı alınmış gayet hmm. zayıf farelere verilmiş bir bakılmış evet. o bizim zayıf fareler yine obez olmuş. Evet. Allah evet. Allah. Kur'an bu o zaman burada bir problem var dermiş ne zaman 20 sene kadar önce dermiş evet. bu ve arkasından bağırsak mikrobiyatısı bu yönden araştırmaya başlanmış. Şimdi bağırsaktaki bakterilerin sayısı yaklaşık 500 diye bunların bir kısmı bu bizim sindiremediğimiz çünkü sindiremediğimiz lifler var. Bahsetmiştik biraz evvel bu lifler özellikle brokolide de var, mercimekte de var, ıspanakta da var. Bunları biz aldığımız zaman sindiremeyiz doğrudan kalın bağırsağa gider. İşte bunları sindirebilen bakteri sayısı bizde çoksa onları bir güzel parçalar enerji açığa çıkar. Bunu da biz emeriz sonradan. Şanslı o insanlar. zaman ne oluyor? Tabii <gülüyor> ki az bir yediğiniz zaman çok fazla sindirmeyle çok fazla enerji elde edimi oluyor ve obezite ortaya çıkıyor. Çok... Az yemeğiyle. Yani şöyle yapalım. Aynı Anlamıyor gıdayı, vücudum. aynı gıdayı, bağırsak florası insanların farklı ya. Aynı gıdayı verelim örneğin bir e, X kişisine ve bu kişi de o, kendi baktığıyla olduğu için. üzerinde çalışmalarda olabilir mi? Böyle ikizler üzerinde mesela Tabii, anlatsak. Aslında, genelde hayvanlarda yapılmış sonradan insanlar hmm. uyarlanmış ama artık şunu kesinlikle biliyoruz ki insanların... Parmak izi gibidir bakteri kolonizasyonu bağırsaktaki. Yani bağırsaktaki mikroplarımız bizim parmak izimizdir. Herkesin parmak izi Farklı. farklıdır. Sonuçta bazı obez kişilerin, obez insanların dışkısını alıp incelediğimizde bazı bakterilerin çok fazla olduğunu gördük biz. Evet. ve bu, evet. tabi, kullanamıyor. bu kullanamıyor vücudunu yani yiyip yiyip yakanlar hani ben her şeyi yiyorum çok kalor alıyor ama yakıyor vücudu Bir ya. çok az yiyorlar ama diyete Şansları. çok zor cevap veriyorlar yani, mekanizma tamamen şunun üzerine kurulu aldığımız bizim sindiremediğimiz o lifleri bazı bakteriler alıyor parçalıyor güzel enerji yapıyor yerine. o da bağırsaktan Tık. kana geçiyor yağ oluyor ama başka kişinin bağırsağında o lifleri parçalayan bakteri yok o yüzden kilo zaman, oluyor. O lif bağırsaklardan dışarıya dışkı olarak atılıyor. Sindirilmeden atılıyor. Depolamaya çalışmıyor bize, vücut evet. yani. Yani...